Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ben Güney Kore'deyken yaptığım bazı alışverişleri e, size de göstermek istiyorum. Birkaç hediyelik eşya falan almıştım e, arkadaşlarıma. Bazılarını bizim bu Facebook sayfamız var çoğunla. Orada e, bazı arkadaşlarımıza hediye ettik. Eee azlıklarından artakalanları, arta kalan hediyelik eşyaları size göstermek istiyorum. Öncelikle şunu göstereyim. Normalde şu an göstereceğim şey e, dizler yabancı dizler Amerikan dizlerinde falan çok fazla çıkıyor çok tatlı bir şeydi ben de görü gömmez aldım çok hoşuma gitmişti genelde bizdeki versiyonu e, çok kötü gözüktüğü için e, göstereyim artık sizin <gülüyor> neyse şu şekilde Kumbara arkadaşlar bu bunu e, Güney Kore'de Güney Kore'den ben ne kadar almışım bunu won almışım. Yani won yaklaşık 3 TL civarı bir şey. Bunu şu şekilde göstereyim. Bunu ben 3 TL'ye aldım. Bu şekilde. Ve çok tatlı bir şey buradan parayı koyuyorsunuz. Ve bu taraftan da bir dakika açıyorsunuz. İç kısmında para buradan çıkıyor. Bu gayet çok çok sevimli bir domuzcuk <gülüyor> diyelim. Mükemmel bir kumbara benim için. Onun dışında hangisinden başlasam. Bu tarz cüzdanlıklar aldım. Bu geleneksel karakter var ya hamboklar. Hamboklar gibi olan e, ipekten galiba yapılma e, cüzdanlar bunlar. Bunları daha doğrusu ben almadım ama bunlar bana hediye geldi. Şu şekilde göstereyim. Şunu da göstereyim. Bunlar bana bir şekilde hediye geldi. Eee bunlardan artık birilerine hediye etmeyi planlıyorum. Bakalım o şanslı kişi kim olacak? Şunu da şuraya koyayım. başka şöyle göstereyim. Bunlar kitap ayracı. Bunlar da bu ucuz. yaklaşık 1000 ona yakın bir şey. 3 2,5 TL'ci varmış arkadaşlar. Bunlar kitap ayracı. Şunu da göstereyim. Umarım ters tutmuyorumdur. Tamam. <gülüyor> ben Güney Kore'deyken en çok hoşuma giden şey şu oldu. Ee, Kakaofransk var ya arkadaşlar. Oraya gitmedim fakat e, her yerde bunlardan satılıyor. Bu normalde telefon kılıfı. Ben bunu ne kadar aldım? Benim 25-15 bin video. 15 bin, 15 bin aldım bunu. Yani yaklaşık 45-50 TL civarı şu an. Ee, i̇çeriği olan da. Bu oluyor Kako Talk'ın Ryan. Artık adına düzgün telaffuz edilmiyor bilirim ama Bu arkadaşlar Bunu aldım ben Gerçekten kılıflar çok pahalı Güney Kore'de Görünelim bu ne lan nedir <gülüyor> Türkiye'de daha ucuz kılıflar Türkiye'de 5 liraya kılıf var ama orada 5 liraya bile kılıf yoktu yani Güney Kore'de Hani Güney Kore'ye gider, giderim de işte kılıf malıf alırım diye düşünüyordum kendime Telefon kılıfı fakat hiçbir şekilde hiçbir şekilde şey, hiçbir, şey hiçbir şekilde alamadım ve ayrıca aldığım şeyde yani 50 TL civarı bir şeydi hayal kırıklığına uğradım o an. Ee, Güney Kore'de ben e, Hongdae'ye gitmiştim arkadaşımla beraber. Hongdae'de alışveriş yapasın, tuttu yaptığım alışverişte şöyle alışverişler arkadaşlar. Size bunları da göstereyim. Gene kakao talkin. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu Normalde bunun tanesi 5000 mon Yani yaklaşık bir 15 TL olması gerekiyor Bunun fiyatı Bunlar da hemen hemen aynı Fiyatı denk geliyor 5000 miydi 10.000 bin mı neydi bunun tanesinin Fiyatı normal kakaotalkın Kendi internet sitesine baktığın zaman Bu 6000 işte ya da 10.000 olabilir 10.000 lira fiyatlarını 15 veya işte 15 veya 15 ee, veya 40 TL civarı falan. Yanlış olmasın. Bunlar da işte 5.000 6.000 yani 6 x 3 18, 20 TL falan civarı fiyatları. Ben bunun 3'ünü toplam 10.000 aldım. Yani 3'ünü toplam 30 TL'ye aldım. Vay bir indirim yaptım. Hatta normalde bir iki tane bundan, bunun iki tane bundan veriyor arkadaşlar. Bir tanesi farklı almaya planlıyordum ama hiç güzel yoktu. İki tane bundan veriyordu, bir tane bundan veriyordu. Ben de dedim ki bir tane daha bunları alsam olmaz mı amca? <gülüyor> Çok fazla indirin, hem indirin yaptırdın dedi. Hem de en güzellerini alıp gidiyorsun falan yaptı. Orada bir laf sokmuştu amca bana. O amca seni bulacağım. Şöyle tekrardan size göstereyim arkadaşlar. Çok tatlı bu. Ben bunu çok seviyorum. Bu da candır. <gülüyor> ben bunları, bunları, daha doğrusu ben bunları e, hediye olarak almıştım. Fakat... Hediye olarak verebileceğim tek şey şu tavşancık olacak. Bir tek bunu verebiliyorum çünkü bu hani bu diğer gerisi gene benim hoşuma gitti ama bu biraz hani bayanlar özgü, bayanlar için yapılmış gibi hissettirdiği için bunu bazı arkadaşlarımıza hediye olarak verebilirim ki zaten Facebook sayfamızda da, e, ben gene etkinlikler yapacağım çekilişler yapacağım. Oradaki çekilişlerde bunları e, şans arkadaşlarımıza göndermeyi planlıyorum. Onun dışında başka neyimiz kaldı? Şöyle bir dakika. <gülüyor> en çok sevdiğim şey Güney Kore'de bütün çoraplar bu şekilde. Şu şekilde göstereyim. Bu yaklaşık 1000 won veya 2000 won yani 3 TL 6 TL arası bir şey ama çok tatlı değil mi? Şuna bakar mısınız? Wang yazıyor, Kral yazıyor, Kral. <gülüyor> bu da var, bu da çorap, kulaklı çorap. Bunu ben kız kardeşime saklıyorum. Yine aynı şekilde bunlar da ben bir sürü yaklaşım verdim hediye olarak. Ben bunlardan çok fazla getirmiştim. Artık kalmadı. Tekrar artık Güney Kore'ye gitmem gerekiyor galiba benim. O şekilde. Ee, başka neyimiz kaldı. Onları da gösterelim. Şu şekilde. Ee, Güney Kore'de ben gittiğim zaman... E, yılbaşıyla işte... ...Christmas... Yakında o zamanlar. Aralık ayında ben gitmiştim. Hani Christmas zaten İsa'nın doğumunu tuttular biliyorsunuz. O zaman da büyük bir indirim olmuştu. Güney Kore'de %50'ye varan %30'a varan indirimler falan Bir de yıl başında da indirim olmuştu Ben böyle maskeler aldım Hem kendime hem ailem için Ablamı için annem için Bu şekilde maskeler aldım Bu maskeler normalde 10 tanesi 10 bin won civarı olması gerekiyor Yanlış hatırlamıyorsam 10 tanesi 30 TL Yani yaklaşık işte 3'er lira olması gerekiyor fakat yılbaşı olduğu için yani ya da Christmas ayrı günler bunlar tabi 25 Aralık'la 31 Aralık'ta Bunun ben 20 tanesini 10.000 won aldım. Gayet, gayet, gayet kar ettim yani. Bunları şu şekilde söyleyeyim size. Bu limon aromalı. Gerçekten limon aromalı. Bunun bir tane şeyi vardı. Pirinçten yapılan bu makgoliyi vardı arkadaşlar. Kore içkisi. Ben onu suratıma sürdüm. Çok fena suratı yakıyor kızartıyor. Kullanırken onu dikkat edin. Hassas ciltler kullanmasın o maskeyi. Yine aynı bu şekilde. Bu Tony Moly'nin MacGolli'li e, maskesini kullanmayın arkadaşlar. Cildiniz çok hassassa. Tekrar söylüyorum bu limonlu olanı. E, bu da yine pirinçli. Ama MacGolli değil bu. Normal pirinç. Pirincin kendisi. <gülüyor> bu brokolili. Brokoliyi de çok severim ya. Bir de suratıma sürüyorum. Belki işe yarar. Bu aloe vera Konuşamadım <gülüyor> aloe, aloe vera Aloe veralı Çunaka Anne Bu da Üzümlü işte şaraplı Bunu kullanmayı planlıyorum Gayet güzel bir maske o Burada bir Domates var Domatesli maske var <gülüyor> Narlı maske var Şu şekilde göstereyim. E, yosun maskesi. bu şekilde. Ve en sonuncu maskemiz de yeşil çaylı veya yeşil ağaçlı maske. İngilizcem kıttır ama Korecem iyidir arkadaşlar. E, kısaca bu şekilde Güney Kore'den alışverişlerim olmuştu. Tabii ki e, daha çok şeyler aldım. Yani Kore atıştırmalıkları olsun, cipsleri olsun, krakerleri olsun, içecekleri olsun, e, içkileri olsun. Bir sürü şey aldım fakat... E, Güney Kore'ye giderken birkaç arkadaşım benden rica etmişti. Birka birkaç arkadaşının isteğini kabul ettikten sonra... Döndüm Güney Kore'den. Gelirken ben bir valize gittim. Dönerge'ye iki geldim. O da ayrı bir değişik komik bir olay. Fakat bana hiçbir şey kalmamıştı. E, geldiğimde... Her buluştuğum arkadaşıma birer tane hediye götürdüğümü fark ettiğim an iş işten geçmişti. <gülüyor> Sadece bana bunlar kalmıştı. Bunlar da işte yarısı falan annemle kız kardeşime maske göndereceğim. Bu arada bir tane e, yuvarlak cüzdan var beyaz onları hediye edeceğim. E, bir tane çoraplar belki kız kardeşim veririm belki size hediye ederim tekrardan. Bu şekilde e, siz siz olun Güney Kore'ye gittikten sonra anne çona. Anne. Sessiz olun. Güney Kore'ye gittiğinizde alışverişi genelleme olarak kendinize yapmaya çalışın. Başka insanlara yapmayın. Çünkü hani ben cips de aldım. Kraker de aldım. Ramen de aldım. Onun dışında ne aldım başka? git tarzı şeyler aldım. Fakat bunların hepsini gene ben dağıttım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen e, alttan abone olmayı unutmayın. E, ve ayrıca beğendiyseniz de tekrardan videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, bu tarz videoların e, devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmına e, istediğiniz tarzda videoları yazın. Ne tarz video istiyorsunuz yazın. Biz de ona göre videolarımızı çekelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.